Eğitim danışmanlığı ne demek açabilir misiniz? Eğitim danışmanlığı özel ilgiye ihtiyacı olan ya da özel ilgiye ihtiyacı olmayıp da üniversitelere giriş sınavı ya da herhangi bir liselere giriş sınavında ek kaynak ve ek destek arayan kişiler için tam annelerin babaların yetemediği yerde hmm. akademik olarak onları destekleyen kişi diyebiliriz eğitim danışmanlığı için. Tam olarak ne yapıyoruz çocuğun ihtiyacı ne ise herhangi bir şey olabilir bu psikolojik destek olabilir özel ders desteği olabilir konuşmayla ilgili bir sıkıntı olabilir bu ihtiyacı neyse bulup merkezimizde bununla ilgili viskar testleri ya da kes testleri yaparak ihtiyacı yönelik Hizmet vermekteyiz. Eğitim danışmanlığı tam anlamıyla budur ve bu işi yapıyoruz. Peki bütün yaş gruplarına mı hitap ediyorsunuz? Bütün yaş gruplarına hitap ediyoruz. Özellikle tabii ki akademik olduğu için 6 yaştan 25 yaşa kadar bir e, kesimimiz var. 6 yaş 25 yaş arasındaki kariyeriyle ilgili endişesi olanlar, akademik endişesi olanlar veya akademik olarak kendisini yetersiz hisseden herhangi biri bize danışabilir. Çok güzel. Bu anlamda ailelere büyük bir destek sağlıyorsunuz Kesinlikle aslında. Kesinlikle. Zaten eğitim danışmanlığı dediğimiz şey ailelere destek sağlamak. Hı hı. Artık Facebook'ta, Instagram'da bunun kepsleri yapılıyor. Yeni eğitim dönemi hayırlı olsun deyip bir baba ödev yaparken hı. çocuk oyun oynadığı kepsler evet. var maalesef. Öyle. İşte tam bu anlamda babayla çocuğun ya da anneyle çocuğun arasındaki bu akademik kaygıyı, yok eden hı hı. ve e, babayla çocuğun ya da anneyle çocuğun arasındaki bu akademik kaygıyı e, büyütmeden e, biz, bizden destek alabilirler. Hı hı. Nasıl olacak? Baba veya çocuk anne veya çocuk devamlı akademi konuşmayacak. Sınıflarını konuşmayacak. Sınıftaki e, herhangi bir ihtiyacı konuşmayacak. Bir ders ekseğini konuşmayacak. Hı hı. Anne veya baba sadece ne yapacak? Çocukla günün nasıl geçti? Hı -hı. Aç mısın tok musun Hı -hı. ve sadece sevgi üzerine konuşacak akademik anlamda hiçbir şey konuşmayacakları bir danışmanlık yapıyoruz biz tüm yaş gruplarına hitap ediyoruz özellikle e 6 ve 25 yaşındaki bir akademik kariyeri ve bununla ilgili endişesi olan insanlarla çalışıyoruz. Çok güzel. Bu anlamda aileler başvurabildiği gibi kişiler, yetişkin kişiler kendileri kesinlikle. de gelebiliyorlar. Kesinlikle. Ne kadar güzel bir hizmet aslında. Çocukların aileleriyle daha kaliteli vakit geçirmelerini de sağlıyorsunuz. Kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. Geçirilen vaktin daha mutlu, huzurlu. Tedirginlikten uzak, verimli bir şekilde geçmesini de sağlıyorsunuz. Kesinlikle. Çok annelerin, güzel. özellikle annelerin hatta çocuğuyla ilişkilerinin yıpranmasının önüne hmm. geçiyoruz. Aslında diğer Çan adı, kuruldu. hani parantez içindeki adımız adımız da oluyor. Eğitim danışmanı deyince anneyle çocuğun ya da baba ile çocuğun ilişkisini yıpratmayan kişi. Hmm. Parantez içinde budur yani tanımımız. Çok güzel. Peki branşınız nedir hocam? Matematik öğretmeniyim ben aslında. Çok güzel. Eğitim danışmanlığına, eğitim koşuluna başlamamın nedeni meslekteki yetersiz insanların çok oluşuydu. Hı hı. Yanlış matematik öğretildiğini düşünüyorum. Hı -hı. Ee, bu yüzden bu işe başladım. Yani, sistem hani, mi yanlış sizce? Sistemden ziyade uygulayıcıların yanlış olduğunu düşünüyorum zaten bir sistem varsa ve bu doğru işliyorsa burada bir sıkıntı yok bizde sistemsizlik sistemi var. Hı -hı. Yani ben şunu kabul edemiyorum bir öğretmen bir eğitim fakültesi mezunu olup öğretmen olabilmek için herhangi bir sınava tabi tutulmayı kabul edemiyorum. Devamlı bir ne haysiyetsiz bir e, meslek. E, statümüz yok. E, Herkeste zaten daha da böyle el altına düşen bir meslek olduğunu gördüğüm için ve bu daha da tepetaklak aşağı gittiğini düşündüğüm için bu mesleğe başladım. Eğitim danışmanlığı matematik öğretmenliğinde yoksa çoğuna göre çok daha iyi paralar kazanıyordum. Hı hı. Çoğuna göre çok daha iyi yerlerdeydim belki ama e, kendime bu misyonu edindim. Yani Eğitmen eğitimi, biraz daha sistemsizlik sistemini değiştirme üzerine ne kadar yapmak güzel. istedim. Ne kadar güzel. Zaten bence bilgi paylaşıldıkça güzeldir. Hı.